Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Döviz kurları ve altında önemli gelişmeler var. Güncel doğru bilgiler için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak açınız. Altında durum ne olur, altın lehine gelişmeler devam ediyor, Çin, bu yıl ekonomisine ağırlık veren sıfır vaka politikasını hızla ortadan kaldırırken, aşılama çabalarını artırıyor. Virüs vakalarındaki artış. Kısa vadeli enerji talebiyle ilgili emtia endişelerini arttırmıştı. Ancak Çin altın alımlarında kısıtlamaya gitmişti fakat son bir ayda kısıtlamaları gevşeterek uzun vadede altın ticaretinde dünya piyasalarındaki payını daha da çoğaltarak artırmasını planlıyor. Çin, Singapur ve özellikle Latin Amerika ülkelerinden altına olan talepler Fed'in agresif faiz artışları yapmasına rağmen düşüşler sınırlı kaldı. Bildiğiniz üzere Çin geçtiğimiz haftada rezervlerine 23 ton ekleyerek toplamda 63 milyon ons altına sahip oldu. Bu saydığım ülkelerden altına talep oldukça ülkemizde de altın fiyatları artacaktır. Döviz kurları için çok önemli açıklama yapıldı. Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Fitch Ratings, Türk bankalarının, Türk lirası cinsinde müşteri mevduatı yapısında son zamanlarda görülen değişikliklerin hükümetin hedeflediği tedbirleri yansıttığını, ancak, TL'deki oynaklığın tekrarlanması halinde bu durumun geçici olabileceğini açıkladı. Dövize yönelik risklerin azalması ve finansal dolarizasyonun düşmesine rağmen, yatırımcı hareketlerinin müdahaleci ekonomi politikalarıyla şekillendiğini belirtti, Makroekonomik dengesizlikler ışığında bu durumun sürdürülemez olduğu uyarısında bulundu. Haftalık verilere bakıldığında, KKM'den çıkışları da değerlendiren Fitch, kur korumalı mevduatların düştüğünü, yatırımcıların tekrardan dolara yönelimlerinin arttığını belirtti. Dostlarım Fitch'in açıklamasından anlaşıldığı gibi, geçen günlerde söylemiş olduğum gibi, ufak, orta ve büyük ölçekli yatırımcılar, KKM'den çıkıp tekrardan dolar alıyorlar, ayrıca TL'nin değerlenmesi için yapılan çalışmaların bir etkisinin olmadığı, değer kaybetmeye devam edeceğini, zaten, bugün Fitch'te belirtmiş. Döviz kurlarında, FED küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. FED piyasa beklentisi doğrultusunda faiz artış hızında yavaşlamaya gitti ve politika faizini 50 bas puan artırarak faizleri 4.50 seviyesine çıkardı. Bundan sonra Türk lirası ve döviz kurlarında ne olacak? Kararla birlikte FED yetkililerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafik ve ekonomik projeksiyonları da yayımlandı. Noktasal grafikte 2023 yıl sonu için %5,1'lik faiz öngörüsü yer aldı. Ekonomik göstergelerde ise, 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. Fed'in ikilemli açıklamalarından anlaşılıyor ki, sonraki dönemlerde birden çok faiz artırarak, diğer ülkelerde dolarların büyük kısmını, Faiz adı altında, ithalata dayalı gelişmemiş ülkelerden, Amerika'ya çekerek, kendilerine daha çok bağımlı tutup, döviz krizini sürdürerek, yüksek fiyatlı dolar kuru politikalarıyla, ihracatlarını yüksek fiyata yaparak, ithalatlarını ise düşük fiyata getirerek, az gelişmiş ülkeleri silkelemeye devam edecekler. Değerli dostlarım, döviz kurlarında düşüşler olmaz, elinizde Türk lirası varsa dolar alın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.